Arkadaşlar merhaba. Bugün 4 Mart Cumartesi günü Adıyaman Gölbaşı ilçesinde bulunan Yeni Mahalle Günaydın Camii'ndeyiz. Bu Günaydın Camisinin minaresi yıkılmış ve minare bir evin üzerine devrilmişti. O evi şu an görüyorsunuz. Böyle 3 katlı bir apartman, Sevgi Dündar Apartmanı. O minare yıkılıp bu şekilde bir evin üzerine devrilmişti. Göl başındaki depreme dair ilginç görüntülerden bir tanesi de bu Günaydın Camisi'nin minaresiydi. Minare böyle bu şekilde evin üzerine yıkılmış. Bunun şimdi drone görüntülerinde de bir yandan görüyor olacaksınız. bu minare bu şekilde bu şekilde bu binanın üzerine devrilmiş sordum burada Allah'tan herhangi bir can kaybı yaşanmamış herhangi bir ölüm meydana gelmemiş orada acaba binanın içinden nasıl bir hasar meydana getirdi şöyle bir bakmaya çalışayım ama Bu binanın üzerine devrilmiş. Evet. Görebilirimsek şöyle bir bakalım. Buralarda baya böyle molozlar var. Şöyle bir bakayım. Evet minare burada. Şuraya aynen aynen buraya devrilmiş evin mutfağına evet evin mutfağına devrilmiş yine de tehlikeli tabi aynı şekilde Çatıya doğru devrilmiş. Bu. Burası da arkadaşlar Adıyaman Gölbaşı ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerindeki ilginç yerlerden bir tanesiydi. Depreme dair ilginç görüntüler oluşmuştu. Minare, Günaydın Camisinin minaresi bu apartmanın üzerine. Devrilmişti. Allah'tan can kaybı olmamış. Evet. Günaydın camisindeki yıkımın boyutunu gözler önüne seren şu çatlağı da sizlere göstermek istedim. Şöyle derin bir çatlak oluşmuş. Bina buradan böyle ikiye ayrılmış. Şu arayı görüyorsunuz. Buradan bina Caminin ek binası diyelim böyle ikiye ayrılmış.